...uzun zamandır heyecanla beklenen Tesla, üçüncü çeyrek sonuçları geldi. Bunlar çok önemli hem Tesla yatırımcıları için hem de aslında Tesla gibi bütün dünyaya yayılmaya çalışan... ...büyüyen bir otomobil firmasının sonuçlarının ekonomideki genel gidişatı göstermesi açısından son derece önemliydi. İşte o sonuçlar geldi. Biraz enteresan, biraz karmaşık geldi piyasaya sonuçlar. Şu anda borsa pek hoşlanmadı ama aslında bence gayet iyi rakamlar var. Yeni bir üzerinden gidelim. Şimdi önce biraz özetleyelim, sonra da biraz daha büyük resimden bakalım. Bir de Elon Musk e, bu sonuçlar üzerine bir konuşma da yaptı, açıklamalar yaptı. Ondan üzerine gidelim orada neler söyledi Elon Musk. Bence testleriyle ilgili parlak bir gelecek hala bizleri bekliyor. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama bazen çeyrekten çeyreğe beklentiler tam tutuyor veya tutmuyor. Şimdi bakalım neler tutmuş neler tutmamış. Wall Street'in beklentisi hisse başı 1.02 dolar kardı. Bunu geçti Tesla. 1.05 dolar hisse başı kar elde etti. Bu yönden başarılı. Sıkıntı Ciro'da oldu. Ciro'daki beklentide Wall Street'in beklentisinin bir 500 milyon dolar gerisine düşürdü. 22 milyar dolar bekliyordu borsa. 21.5 milyar dolar geldi. Bunun temel sebebi araç başı satışın az olması. Biz Kaç araç satıldığını bildiğimiz için Ciro'yu tahmin etmek aslında bir hayli kolaydı. Fakat araç başı fiyatlarda Beklediğimizin 1000 dolar altında bir gerçekleşme var gibi gözüküyor. Bir de belki biliyorsunuzdur Tesla elde ettiği fazla emisyon kredilerini başka firmalara satıyor. Orada da bir 150 milyonlar civarında beklentinin altına geldi rakamlar. İkisi birleşince ciro 500 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. İşte borsa bundan hoşlanmadı. Bu araç başı fiyatın düşük olması aynı zamanda brütkarlığı da etkiledi elbette. Piyasa brütkarda %28-29'u beklerken 27'ler civarında bir kar geldi. İşte bunları piyasa biraz şu anda cezalandırıyor. Peki çok iyi gelen neler var? Muazzam bir nakit akışı var. 3.3 milyar dolar net nakit artışı yaratmışlar. Bu müthiş bir rakam. Geçen çeyrekte 18 milyar dolar kenarda nakitleri varken şimdi 21 milyar dolar nakitleri var. Ve Elon Musk dedi ki yani elimizden gelen her şeyi yatırıyoruz dedi. Yani yatırılması gereken, yatırım yapılması gereken her yere yatırım yapıyoruz dedi. Ama yine de fazla nakit üretiyoruz. Üstelik de... Dünyanın resesyon pençesinde kıvrandığı, her yerde sıkıntılı olduğu bir yerde. Bu muazzam bir gelişme. İş, e, esas faaliyet karı çok iyi. %17.2, bir önceki çeyrekte %14.6'ydı. Yanılmıyorsam sektörün en iyisi bu. Bu da Tesla'nın genel giderlerini çok iyi yönettiğini gösteriyor. Zaten biraz sonra ona biraz geleceğiz, değineceğiz. E, Tesla'nın otomobil satışı dışında enerji işi var bir de. Orada piller ve solar sistemler satıyor. Orada hem ciro ciddi artmış durumda hem de ilk defa Derdi toplu bir kar, 104 milyon dolarlık bir kar geldi orada ki tahminler 60 milyon dolar civarındaydı ve bir yandan da FSD yani Full Self Drive otonom sürüş tarafındaki yayılımda iyi olmuşa benziyor. Yani bunlar işin olumlu yönleri veya olumsuz yönleri böyle özetlemek gerekirse. Bir de rakamların biraz daha detayına bakalım isterseniz. Tesla'nın otomobil satışlarından cirosu 18 milyar 692 milyon dolar olmuş bu çeyrekte. Bu geçen seneye göre yüzde 55 büyüme anlamına geliyor. Bir tane daha böyle otomobil firması yok. Buna karşı biraz önce bahsetmiştim. Bu emisyon, karbon emisyonu kayıtlarının satışında 286 milyon dolarda kalmışlar. Bu geçen seneye göre az bir yükselme. Bu da bizi biraz olumsuz etkiliyor ciro hedefi açısından. Otomobil işinden 5 milyar 212 milyon dolar brüt kar elde etmişler. Bu da geçen seneye göre yine %42'lik bir büyüme e, gösteriyor. Otomobil tarafındaki brüt karlılık oranı %27.9 işte borsa burada %29'u istiyordu. Burada işler biraz beklentimizin altında. Çünkü araç başı fiyatta bir 1000 dolarlık beklentimizin altı gerçekleşme var. Sebebini bilmiyorum. Ürün mixinden olabilir. Çin'de biraz esansyon etkileri var. Belki orada indirimler yaptılar. Bunu kestirmek biraz zor. Daha sonra belki detayları başka analizlerden analistlerden öğreniriz. Böyle baktığımızda toplam ciro 21 milyar 454 milyon bu fark nereden geliyor. Ee, üstteki satırda enerji ve hizmet satışlarından de bahsetmiştim bunlardan biraz ve toplam brüt kar 5 milyar 382 milyon. Bu geçen seneye göre e, to toplam ciro %56 yukarıda, toplam brüt kar da %47 yukarıda. Böyle de rakamlar yine sektörün alıştığının çok üstünde rakamlar. Bu arada e, otomobil brüt karı olan %28'de sektör ortaması çok üstünde. Şimdi burada marka marka gitmeyelim. Markaların çoğu bir Porsche gibi birkaç marka kenara koyarsak... ...yüzde 11, 12, 12, 13 brüt karlarla çalışıyorlar. Burada muazzam bir kar marjı var. Bunun e, sonucunda şöyle bir yere geliyoruz. Aslında çok başarılı oldukları yerlerden bir tanesi... ...genel gider yönetimi olmuş. E, biliyorsunuz epey bir eleman da çıkarttılar bir ara. Onda da etkisi oldu herhalde bunlarda. Ve Ciro'da geçen yıla göre %55 büyüme varken... Genel giderlerde sadece %2'lik büyüme olmuş geçen seneye göre. 1 milyar 656 milyon dolardan 1 milyar 694'e gelmişiz. Bu dipteki karlılığı tabii çok etkiliyor. Bu sayede esas faaliyet kârı 3 milyar 688 milyon olarak belirlenmiş. Tabii bunun üzerinden e, baktığımızda EBITDA'mız nedir diye görünce 4 milyar 968 milyonluk bir EBIT var. Ve alta doğru indiğimiz zaman da net karlılığımız 3 milyar 292. Burada iki ayrı muhasebe standardına göre GAAP ve non-GAAP girmeyelim. Birine göre 3 milyar 292, diğerine göre ise 3 milyar 604 54 milyar dolar kar var. Ee, ilk muhasebeleşme standardına göre GAAP standartına göre geçen sene göre %103 artış var. İkinci standarda göre %75 artış var. Yani bunlar muazzam rakam değil de nedir bilmiyorum. E, hisse başı karlılıkları yine iki ayrı muhasebe standardına göre değerlendirip biz buna bakalım. Çünkü Wall Street bununla ilgileniyordu. 1.05 Hissabaşı kar var. Geçen senenin %69 üstünde ve şu anda borsa bunu beğenmiyor. Tesla'nın fiyatı biraz düşüyor, hissesi düşüyor. E, toplamda 5 milyar 100 milyon dolarlık operasyonlarda nakit yaratmış. E, buna karşın e, yatırım yapmış 1 milyar 803 milyon. 3 milyar 297 net nakit yaratılmış olmuş böylece. Ve nakiti de geçen çeyrekte 18 milyar 915 iken şimdi 21 milyara gelmiş. Geçen sene göre de %31'lik artış var. Yani muazzam değilse bu bilanço nedir muazzam bilmiyorum ama şunu tabii kabul etmek lazım. Tesla fiyat kazanç oranı yüksek bir şirket. O yüzden borsa Tesla'ya daha bir hassas bakıyor. Bu aralarda böyle kimse risk almak istemiyor. Bunun da etkisiyle kapanış sonrası pazarda orada işlem hacmi düşüktür. Tesla hissesi biraz gelirdi ama ben bu sonuçlara bakınca Gelecek pek bir şey görmüyorum. Sadece de, de, aklımıza takılan konu neden fiyat geriledi? O tabii önemli. O biraz moral bozucu Araç başı fiyatta o da hem kârı marjı hem toplam cüro etkiliyor. Peki Elon Musk neler söyledi? E earnings call dediğimiz. Biliyorsunuz bu bilançoya açıklıyorlar. Ondan sonra CEO'lar çıkıyor. Açıklamalar yapıyorlar. Biraz da ona bakalım. Elon Musk'ın toplantıda söylediklerine not almaya çalıştım. Şöyle ana başlıklarla üzerinden geçecek olursak. Talepte hiçbir sorun yok. Dördüncü çeyrekte yine çok büyük satış yapacağız. Ürettiğimiz her aracı neredeyse satıyoruz. Sadece... Dönem sonlarında lojistik masraflarını aşırı yükseltmemek için biraz daha envanterli gitmeye o son anda yükleme yapıyorlardı çok. Onu yapmayacağız dedi ama talep müthiş dedi. Çok ciddi iddialarda bulundu bizim şirketimizin piyasa değerinin bir gün e, Apple'la e, Aramco'nun toplamından daha fazla olacağını düşünüyorum dedi ki. E, bunlar dünyanın en değerli şirketleri şu anda ikisinin toplamından daha fazla olacağız dedi. Şirketin müthiş bir talebe sahip olduğunu, resesyona rağmen bunun devam ettiğini. Resesyona rağmen nakit akışını pozitif tutmayı becerdiklerini söyledi. Ee, kenardaki yüksek nakit rezervi sayesinde e, yatırım ve büyüme e, hedeflerinden hiç taviz vermeyeceklerini, hiçbir finansman sıkıntıları olmadığını belirtti. Heyecanlandıran konulardan bir tanesi hisse senedi geri alacağız dedi. Bu şu anlama geliyor. Şirketler nakitleri fazla olduğu zaman piyasadan hisse senedi geri topluyorlar. Bunu 2023'te 2024'de yayarak yapacağız dedi. 5 milyarla 10 milyar dolar aslında bir alım. Tabii bu yıl yapsalardı daha iyi olurdu. Daha çabuk piyasa heyecanlanırdı. Çünkü piyasadaki hisse sayısı azaldıkça değeri yükselecektir. Pil üretiminde çok hızlı gidiyoruz. Üstel büyütüyoruz dedi. Bunların kendilerine ait yeni bir pil tasarım var. 46.80 diye. O ürünün karlılığını çok etkileyecek bir şey. Onda çok hızlı büyüyoruz. Üstel büyüyoruz dedi. Berlin fabrikasında... Ee, üretim artışımız iyi dedi Texas'ta da üzerine çalışıyoruz dedi ama hepsinde performans iyi gelecek dönem çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz dedi ve şunu da açıkladılar açıklası bu iki yeni fabrika tabi kar mağacılar şu an olumsuz etkiliyor e çünkü full kapasite çalışamıyorlar onlar artıca işler daha iyi olacak dedi başka neyimiz vardı önemli uzun vadeli bakın siz bu işe dedi çeyrekten çeyreğe sapmalar olabilir ama ben Yıllık %50 ortalama artışı koruyacağımıza e, önümüzde görebildiğimiz, öngörülebilir süre boyunca düşünüyorum dedi. Bu da anlama geliyor. Yani gelecek yıl 2 milyon, öbür yıl 3 milyon araç satacaklar gibi gözüküyor. E, bunu da sağlayacağız dedi. Daha sonra bazı detaylara girdi. 2023'te bu Cybertruck'ın e, yoğun olarak üretileceğini 2 yarısından itibaren 2024'te 50 bin kadar semaye ismini verdikleri tır çekici satacaklarına inanıyoruz dedi. Ve tekrar aynı iddiada bulundu. Bizim toplam değerimiz Apple ve Aramco'yu geçer. Eline sonra varacağımız yer budur. Çünkü çok iyi gidiyoruz dedi. Pek etkisi olmadı. O konuşurken böyle bir biraz atak yaptıysa senedi ama e, millet artık biraz daha gerçekte olan rakamlara bakmak istiyor. E, o yüzden İlhan'ın o gazı bizi pek bir yere götürmedi. E, benim konuşmayı dinlediğim bölümde Twitter ile ilgili bir açıklama da yapmadı. Ben bütün bu olan bitenlerle çıkarıyorum. İyi ki testte yatırımcısıyım diyorum. Çünkü bu kadar nakit akışı üretebilen, bu kadar hızlı büyümeye devam eden bir anda, bu kadar yüksek kar marja tutan bir şirket daha yok. E, Wall Street'in kendine göre inşaatli beklentiler yerine gelmeyebiliyor. Çeyrekten şehre aksamalar yaşaması da gayet mümkün. O yüzden kısa vadeli fiyat hareketlerini bir kenara bırakacak olursak, ben yine önümde çok kuvvetli bir şirket gördüm. Rakamları size biraz paylaştım. Önümüzde de ciddi projeler var. Tam otonom sürüş konusunda bu yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde her yerde arabanıza hiç elinize değmeden gidebileceksiniz diyor. Orada yeni bazı gelinmeler çıkabilir. Regülasyon vesaire. Olay parlak. Uzun vadeli bir yatırımcıysanız kafanız rahat olabilir. Kısa vadede bilmiyorum. Yarın herhalde Fiyat yine biraz gerilecek, erilecek, bizi biraz yoğuracak gibi gözüküyor. Tabii bu Alatkan'ın bir yatırım tavsiyesi değil. Aktarmaya çalıştım sadece size olan bir taneleri. Tesla dünyanın en enteresan firmalarından bir tanesi. Onun rakamlarına biraz daha hakim olmak isteyenler aranızdan çıkabilir diye düşündüm. Şu anda saat gece 1 civarı artık yorulmuş durumdayım. Sonuna kadar dinlemeye çalıştığım bütün açıklamaları raporları. Hepinize iyi geceler diliyorum. İnşallah bol kazançlı günleriniz olur. Yarın sabah. Belki yeni bir ayında görüşürüz veyahut hafta belki yarın biraz dinlenirim. Görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın.